Merhaba arkadaşlar, Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Bro Talk'ta duyurusu yapılan hemen hemen her şeye bakacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak size yeni Bro Pez sezonunu şöyle göstermek istiyorum. Acaba bilmeyenler için şu News Bro'dayım. Yani bunu çoğunuz tahmin ediyordur zaten. Şöyle yavaş yavaş kaydıra kaydıra geçeceğim. Siz de bu arada bakarsınız diye düşünüyorum. Açıkçası şunu da diyeyim size. Yani yeni Brawl fazla beğenmedim. Ama Y'de almayı şöyle düşünüyorum. kolekte yani buff gelirse alırım. Veya Brawl Talk'da 4. sezon açıklayınca Oran'ın karakterine göre alırım. Yani bu iki şekilde alacağım. Dolayısıyla yeni Brawl Pass aldım adlı video çok geç gelebilir maalesef. Ama sebebi de var yani. Çünkü yani 169 taşı boşa vermek istemiyorum ona göre alacağım yani genel olarak baktığımızda sanırım ücretsiz pes de yine 90 taş falan veriyor yani gördüğünüz gibi rozet paketleri falan da var sanıyorum ki şu üstte de vardı Evet gördüğünüz gibi üstte de paketimiz var. Toplam işte 2-3 paket bir şey var diyebiliriz. Şimdi ise sizlerle beraber yeni gelen Collectle oynayacağız. EgoLight normal kostümünü alıyorum. Şöyle aksesuarını göstereyim. Siz durdurarak videoya bakarsınız. İstatistiklerini her şeyini. Bu tabi ki max hali o da söyleyeyim. Evet ikinci yıldız gücü de buymuş buradan bakabilirsiniz vergi zamma adlı bir şeymiş ama biz ilk yıldız gücünü yani ilk çıkacak yıldız gücünü kullanacağız şunu diyeyim kesinlikle bilmiyorum ilk yıldız gücün ne işe yaradığını ikinci denedim ama birinciden hiçbir şey anlamadım Genel olarak yazısı işte collect'in saldırısını isabet ettiği düşmanlar saldırının ulaşacağı en uzak noktaya kadar püskürtülür diyor ama ben bunda hiç püskürtme ile alakalı bir şey ile karşılaşmadım. Yede bir oynayalım. Şu diyeyim aksesuarı olmasa cidden çok kötü bir karakter. Ben buna bir buff bekliyorum. Kalp atıyordu sanırım evet. Bakın kutuya vurduğu hasar sabit. Buna zaten dikkat etmiş dersiniz diye düşünüyorum. Şöyle ultisiyle görüyorsunuz. Daha fazla hasar veriyor. O drone'a ne oldu? Baga mı soktu bot kendini? Ne yaptı hiç anlamadım. Bakın böyle. İyi bir karakter ama dediğim gibi o yüzdelik oran çok etkiliyor. Özellikle bu eğitim mağarası yani diğer adıyla Star Park'ta çok kötü. Biliyorsunuz ki eğitim mağarası artık değişti Star Park oldu. Yani görüyorsunuz böyle bir şey. Şimdi de ikinci yıldız gülünü alıp ikinci kostümünü bakalım. Hemen deneyelim. Görüyorsunuz çok ya, yani saldırısı en başta çok iyi ama sonra çok kötü. Heh, dibine girince fazla hasar veremiyor. Bakın görüyorsunuz. Şimdi aksesuar basınca anca çok yüksek vuruyor. En düşük saldırısı sanıyorum ki en azından max için 280. Multisinin hızlı dolması bir tek iyi. Karakteri zor öldürürsünüz o diyeyim. Gördüğünüz gibi yenildim. Şimdi ise sizle e, yeni karakterin kostümünü de kendisiyle gösterdim yıldız güçlerini de gösterdim. Ultisini yani gösterdim ama ikinci yıldız gücüyü tam gösteremedim. Onun hakkında da bilgi vereyim. Kısacası kalkan oluşuyor etrafında 10 saniyelik. Sonra Brawl e yeni gelen kostümümüz Poco bakalım. Kesinlikle çok iyi olduğunu söyleyemem ama yine de bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir şey değişmedi. sadece sanıyorsam şöyle bir ateş edeyim. Evet yeşil bir şey eklenmiş sanırım. Belki normalinde de vardır. Tam bir bilgim yok o konuda. Dibine girdik anca vuruyor. Bu kostüm bir öncekine göre daha kötü olduğunu söyleyebilir miyim? Söylerim. Çünkü sadece alt tarafı hani dış görünüşü değişmiş. Ben her şeyinin değişmesini isterdim aynı brok gibi. Biliyorsunuz ki da füzesi falan değişti. Bunda da öyle bir şey bekliyordum ama olmadı maalesef. Evet. Hızlıca yenileyim şöyle de. Diğer skinleri daha göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi Brock'ın tamamladı. Bir de hediyelik eşya dükkanında 3 tane kostümümüz var. Onlara bakalım. Birisi biliyorsunuz ki şekerci sendi. Hemen inceleyelim. Ya şöyle bir eşya atıyor sanırım. Evet El Primo'nun yüzü olan şeker atıyor. Ultisinde bir farklılık var mı? Ona bakacağım. Muhtemelen vardı diye hatırlıyorum. Evet iki sendi karşı karşıya. Sen de iyi karaktermiş. Bu da itiraf edeyim. Bana da bir efsanevi çıkmadı son zamanlarda. Herkese çıkıyor. Şuradan bir basalım. Şöyle ulti göstereceğim ama şurada bir gelse fena olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle şekerler pamuk şekere benzeyen şeyler var. Allah. burada gösterdikten sonra bir diğer kostümümüz ise emz'in süper ayran emz kostümü bu cidden iyi hemen gösterelim Bu arada şu anda duyurusu yapayım. Yakın zamanlarda denge değişikliği çekmeyi planlıyorum. Çünkü geldi diyebiliyorum. Ya da gelmemiş de olabilir ama muhtemelen gelmiştir. O da yani tam tarihini söyleyemem ama tahminen bir hafta içerisinde yayınlarım diye düşünüyorum. Tabii ki burada bile ben birkaç detay fark ettim ama söyleyemiyorum. Hani denge değişikliği ile ilgili. Gördüğünüz gibi daha iyi bir kostümü tabii ki balon falan atıyor. Şuna basalım. Evet yine balonlarla birlikte. Evet ben iyi olduğunu söyleyebilirim. Sizin fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Son olarak Spike'ın çok değişik bir kostümü var. Evet maskeli Spike. Ama kesinlikle sürekli değişen bir kostüm. Hemen gösterelim. Gösterebilmek için şöyle ölebileceğim bir e, oyun modu seçtim. Çünkü değişiyor yani maskesi her öldüğünde. Tek hesaplaşmada çift hesaplaşmada sanıyorum ki sabit kalıyordu. Yani tek hesaplaşmada ile, çifte evet... Çifte sabit kalmıyor aslında. Yani ölmeyle alakalı bir şey. Şimdi bakın değişecek. Bakalım ne? Evet Nita'nın ayısı. Bakalım bir dahakine ne olacak. Bir <gülüyor> öldüremiyorlar ya. Evet Nita'nın ayısıydı. Bir bakalım. Evet şimdi Tara oldu. Hep böyle değişiyor. Ve... Duyduğuma göre yani zaten söylemiştirim muhtemelen bir önceki videolarda. 30 taş olacak. Bence çok uygun. He, Spike olan garanti alsın. Şimdi ne oldu acaba bir bakalım hadi. Evet Brock olduk. Şu maçı da kazanıp devam etmek istiyorum. Evet kazandık zaten. Şöyle atalım. Şimdi hediye dükkanı işini bitirdik. Ee, yıldız puanları ile alabileceğimiz bir kostümümüz var. El Primo'nun kostümü hemen ona bakalım. Çok iyi olduğunu diyemesem de yani güzel bir şey. Göstereyim. Şu an bu e, savaşçı ekranında göründüğü gibi değil. Şimdi siz de anlarsınız. Böyle yeşil radyasyona maruz kalmış bir şey gibi. Neden acaba da atomik el primi? O bence yani radyasyonlu bir şey olsa daha iyiydi. Hani daha iyi bir isim bulabilirlerdi bence. Çünkü atomik ile fazla alakası olduğunu düşünmüyorum. Evet neyse o da o şekilde gösterdikten sonra normal kostümümüz olan e, maalesef tek bir kostüm geldi o şekilde. Yani 3 tane hediye dükkanından e, bir tane işte yıldız puanlarıyla 2 tane Brawl Pass'ten e, tabi bir de savaşçımız var. Ve bir de normal olarak Sprout'unki geldi normal derken yanlış anlamayın hepsi taşla alınıyor ama gruplara ayırmışlar işte. Gayet güzel bir kostüm. Şuradan hemen tek hesaplaşmaya girelim. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Şuradan göstereceğim bir kutu gelirse. Evet. Bakın şimdi. Böyle çok iyi bence. Hani parçalana parçalana. Bakın parçalanıyor. Ayrılıyor. Şu neyi anlayamadım. Havuç gibi bir şeye benziyor. Aslında sanırım havuç çünkü yani astronot robot bile olsa tavşan kulakları var sanırım. Şöyle ultisi de göstereceğim doldurursam. Evet doldurdum Mesela şöyle şurayı kapatayım Gördüğünüz gibi kara bir tavşan gidiyor böyle uydular var ve arkadaşlar sanıyorum ki göstermediğim hiçbir şey kalmadı bir tek yeni haritaları göstermedim onlara da kendisi bakmıştırsınızdır diye düşünüyorum Videoyu sonlandırıyorum. Kesinlikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmadıysanız like atmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.